Çok matematik sağladım. öğretmeni olmak yaptığınız işi nasıl etkiledi? Matematik öğretmeni sizin de mesleğinizden dolayı biliyorsunuz en çok sıkıntı duyulan matematik evet. öğrenme güçlüğü diye bir şey disiplinin <gülüyor> <gülüyor> alt evet. dallarından biri matematik öğrenme güçlüğü olan bir çok öğrenci gördüm hı hı. ve bunlara yetebilmek bunları nasıl daha iyi eğitebilmek? Hı hı. Bunların bunun üstüne gerçekten çok fazla kafayı ordum ve e, psikolojiye başladım. Hı hı. Psikoloji yüksek lisansına başladım. E, sadece mesleğimde yeterlilik için yani mesleğimi daha iyi yerlere taşıyabilmek için bir yandan da çocuğun psikolojisine inmek istedim. Hmm. Matematik öğretmeni olmam burada bana çok büyük avantajlar sağladı. Çünkü bir öğrencinin matematik öğrenme güçlüğü var mı yok mu çok kolay analiz edebiliyorum. Hmm. Yani sınıf öğretmeniyle veya aileyle eşdeğerli gittiğimiz zaman inanılmaz hızlı sonuçlar alıyorum. Ya da bir disteksi terapistiyle hı hı. gittiğimiz zaman inanılmaz hızlı sonuçlar alıyorum. Çünkü hı hı. E, disteksi eğitmenleri biliyorsunuz bir yandan işte e, düzgün yazmayı, düzgün okumayı öğretirken ben sadece matematik öğretiyorum. Hı hı. Matematik nasıl zevkli hale geliyor? Gel yani matematik öğren öğrenmek ne kadar zevkli? Ya da gündelik hayattaki matematiği öğretmek bile yeterlidir. Çoğu çocuk için. Hı hı. E, Matematik öğretmeni olmak bu anlamda işimi çok çok çok pozitif yönde etkiliyor. Birçok öğrencinin korkulu rüyasıdır. Matematik Kesinlikle. ki benim de aynen öyleydi. Öğrenemediğimi düşünüyordum. Peki sizce öyle midir? Öğrenemeyen öğrenci mi vardır? Öğretemeyen öğretmen mi vardır? Şimdi Bloom'u biliyorsunuz. Bloom tam öğrenme modeli diye bir pedagojide böyle bir dalımız var. Hı hı. Yani tam öğrenme modeli. Ben de Bloom Bulumcuyum. <gülüyor> hani bulumcuyum ben de. Her çocuk öğrenebilir yeterli zaman verilirse. Ha. Yani bence yeterli zaman verilmesi gerekiyor ama aileler burada o kadar baskıcı ve sistem o kadar baskıcı ilerliyor ki. Hepsini bir kalıba sığdırmak zorunda kalıyor. Hı hı. Hepsini bir kalıba sığdırmak zorunda kalıyor. Sen birinci sınıftayken e, toplamayı çıkarmayı üç basamaklılara kadar öğrenmelisin. Nokta öğrenemeyince ha. bu çocukta büyük bir anksiyeteye yol açıyor. İlerledikçe, yaşi ilerledikçe yapamıyorum, edemiyorumlar ve sizin de dediğiniz gibi belki hala ön yargınız vardır matematikte bilmiyorum aynen. ama aynen. Hı hı. E, bu e, yeterli zamanı tanımak gerekiyor e, çocuğa. Yani bence her çocuk öğrenebilir yeterli zaman. Verilirse. Meslekteki insanların yetersizliği eğitim danışmanlığı, eğitmen eğitimi derslerini ortaya çıkardı. Burada az önce bahsetmiştim, herhangi bir eğitim fakültesinden mezun olan bir öğretmenin artık öğretmen titri olması için tekrar bir sınava tabi tutulması bence kabul edilebilir değil. Ama diğer taraftan baktığımızda da herkes öğretmen değil. Hı -hı. Öğretmen olmakla öğretmenlik yapmak da aynı şey değil. Hı -hı. Bazı insanların gerçekten kumaşında oluyor ve gerçekten bu işi severek isteyerek yapıyor. Aynen öyle. Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğimizde fedakarlık gerektiriyor ama diğer mesleklerden bir tık daha fazla fedakarlık gerektiriyor. Eğer kazandığımız paraya, paraya veya yapacağımız tatile odaklanırsak öğretmen olamayacağız maalesef. Hı -hı. Ee, öğretmenlik yapamayız. Hı hı. Öğretmen olabiliriz ama öğretmenlik yapamayız. Ee, motivasyonumuz, mesleki hırsımız, bunların hepsi öğretmenlik yaparken e, bizi çok çok üstlere taşıyabilir. Her meslekte tabii ki böyledir. Hı hı. Ee, hangi mesleği yaparsanız yapın o kumaşla doğmak ayrı bir şeydir. Tam da eğitim danışmanlığı ve eğitim koçluğu bununla il ilgilenir aslında. Yapılan testlerle, psikolojik testlerle e, çocuğun hangi mesleğe daha yatkın olduğunu bulmak gerekir. Hı hı. E, artık veliler bu konuda çok bilinçli. Neyse hı hı. ki çok bilinçli. E, ama bazen çok bilmek de iyi değil. Hı hı. Bilmekle yapabilmek aynı şey olmadığını e, misyon olarak edindim. Ve e, bu doğrultuda zaten programa başladım. Hı hı. E, amacım, programa başlamaktaki amacım da buydu. Bilmekle yapabilmek aynı şey değildir. Ve bildiğinizi gösterin. Yapabildiğinizi gösterin. Hı hı. Bildiğini göstermek, siz de az önce söylediniz zaten, bildiğiniz şeyi paylaşmak çok önemli. Bilmek, yapabilmek aynı şey değil. Bunun altını çizelim. Ee, doğru kişilerden e, danışmanlık alalım. E, herkese eğitim koçu, herkese eğitim danışmanı bu e, statüsü olabilir ya da bu sertifikası olabilir ama gerçekten e, eğitimini alan kişi zaten fark yaratır. Mutlaka.